ya vallahi yazık ya çıkarıldığında rahatlatan bir... bu nasıl bir soru ya bir şey söy... direkt bana sorsa bok der giderim yani bak bu kadar arkadan deliren sözü sıçmak için bile yaşanır çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misiniz ya farklı şeyler aklıma geliyor ama bu... evet içimiz bizim ülkece fesat kardeşim bizim aklımıza ilk bok geliyor gaz geliyor osuruk geliyor ondan sonra detaylı düşün şimdi çıkarıldığında rahatlatan ne bileyim kıymık mesela, bir sürü şey. Don. Yani, ne? Don. Don boxer. Don. Ya bir sürü şey yani Sivilceden de rahat diyebiliriz. Süt yani don, pantolon. Yani aklına bir çok şey gelirdi. ilk aklına gelen bizim milletin Bok abi yüz ifadelerinden anlayış. Bunu ]şallah. söylemesem cevaplamasam Hiç daha dedi. iyi. <gülüyor> Karaldığında rahatlatan bir şey, nasıl bir şey? Pantolon. <gülüyor> Olur. Çıkardığınızda rahatladığınız bir şey söyler misin? <gülüyor> Lavaboya çıkmak yani. Lav Lavaboya çıkmak. Bok değil abi sen yanlış anladın. Lavaboya çıkmak mesela her türlü rahatlatır. Benim için gengirmek mesela. Çok pis bir insanım. Geyinince çok rahatlıyorum. Az önce kolay içmiştim. Ondan sonra bayağı şey oldum. Nefes. Nefes alışverişi her zaman için. Nefes nefes. Ya ben hala ki nefes. Ha o Allah şüküre de bağlı şükür. Vallahi beni hiçbir şey rahatlatmıyor. Ben bunu aldım. İşte <gülüyor> yediklerimi çıkardınca rahatlıyorum. Yani yediklerimi çıkardınca rahatlıyorum. <gülüyor> Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misin? Don. Aynen. Eee <gülüyor> Kilotu çıkarttığım zaman rahatlarım. Baya farklı bir şey söyledin ya. O don dedi sen kilot diyerek farklı bir şey söylemiş yani. oldun. <gülüyor> bir şey değil. Çıkarıldığında siz rahatlatan bir şey söyler misiniz? Sütyen. <gülüyor> Abi bu arada sütyen ne rahatsız bir şeydir ya. Bir düşünüyorum da şimdi. Gerçi yakında takacak seviyeye geleceğim de. Bir deneyim bir gün. Ya gerçekten sütyen kadar rahatsız bir şey olamaz ya. Hani eminim böyle memucu falan gözükmese. Gerçi var onun bantları da. Hani kızları hiç biri takmaz bak ben size söyleyeyim. Böyle bir ayılar olmasa memlekette kimse takmaz. Avrupa'daki gibi. <gülüyor> tamam abla süt yerini çıkardın. Bir şey yok. <gülüyor> o yani. Çıkardığımda beni rahatlatan bir şey. Kafamdaki düşünceler ya. Çıktıkları zaman aşırı rahatlıyorum. Yani. Aga be. Dönüşümler, içimde... Efendim çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler mi? Küfür. Yani küfür rahatlıyorum ya sinirlendiğimde Ben Daha iyi mi? oluyor <gülüyor> Ananı a***** <gülüyor> çocuğu <gülüyor> Ya da <gülüyor> Ya da avradın gibi Gözlüğüm Çünkü gözlüğümü çıkardığımda direkt yani rahatlıyorum yani bütün gün bu takılı iz falan yapmış hatta burada Yani çıkardığımda gayet rahatlıyorum Efendim çıkardım Aka lan bu Sizi rahatlatan bir şey söyler misin? Sütyan abi Beni rahatlatmıyor ama öyle diyorlar bilmiyorum tam olarak evet. <gülüyor> Lastiğini falan çıkarıyorlar herhalde tam olarak bilmiyorum ama Para Para, para. <gülüyor> para çıktığında rahatlıyor mu? Harcayınca mı rahatlıyor? Neyi vurguladı orada? İnsanlar, hayatımdan insanları çıkartınca... Evet abi doğru. Hayatından gereksiz insanları çıkardığında çok büyük yüklerden kurtuluyorsun güzel Rahatlıyorum Çıkardığımda nedir silahım varsa çıkardığımda rahatlarım e, Lavagoya gittiğimde rahatlarım Çıkardığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Eee spor idrar. Bir bir İkincisi o O işte anlarsın Bak diyor bak O diyorum işte artık anla Pantolon Çıkardığınızda sizi rahatlatan Sen ne yapıyorsun? Bakayım <gülüyor> Rahatlatan bir şey söyler misiniz? Ah <gülüyor> pardon Çıkarınca rahatlatan tek şey şu anlık maske ya Gereksiz boş insanları çıkardığım zaman çok rahatlıyorum Herkese de tavsiye ediyorum Maske çok rahat hissediyorum şu an kendimi Bunu taktığım an boğulacak gibi hissediyorum Çıkardığımda çok rahatlıyorum Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin? Tarlırak <gülüyor> Tarlırak Tarlırak Çıkardığınızda rahatlatan bir şey Diken Parmaktaki <gülüyor> Kemer. Çıkarttığım zaman rahatlıyorum. Çıkardım. Bu arada bütün gün böyle pantolon, kıyafet, harbi üstün dolu dolu. Ee, o eve girip her şeyi çıkardığın zamanki rahatlık harbi müthiş ya. Sığınızda sizi rahatlatan bir şey söyler misiniz? Tabii ki gengirmek. <gülüyor> oğlum gengirmek yeni bir terim mi? Ben mi cahilim ya? Geğirmek değil midir oğlum o? Bir yerde mi gengirmek deniliyor ona? İkinci duyuşum çünkü bu. <gülüyor> Hatay yöresinde gengirmek deniliyor. Hmm, rahatlatan bir şey. Gömlek, pantolon, gömlek, ayakkabı. Çıkardığım zaman mı? Para. E çünkü para güç demek. Çıkardığımda rahatladığım bir şey, kıyafetlerim. Yediğim zaman da rahatlıyorum ama çıkardığımda da rahatlıyorum. Çıkardığınızda rahatladığınız bir şey var mı? Balgam. Balgam. Valla çıkardığından rahatlatan yani parfüm yani rahatlatıyor. Çıkardığında?" Gaz çıkartıyor yapar rahatlatıyor Öksürüm." Çorap Çıkardığında?" Gaz çıkartıyor yapar rahatlatıyor Öksürüm." Çorap Ayam terliyor abi <gülüyor> rahatlatıyor Osuruk yani abi gaz çıkartmak direkt öyle değil Ağabey <gülüyor> Gaz çıkartırsa insan rahatlar <gülüyor> Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim efendim." Çıkarıldığında rahatlatan <gülüyor> ee, Örneğin cüzdan arka Arka cepteci yüzden, yani otururken rahatsız ediyor çünkü." Tokağa çıkınca rahatlıyoruz." Neyi çıkardığında rahatlarsın?" Dükkan abi." <gülüyor> Çıkardığınızda rahatlatan bir şey söyler misin?" Çiş." <gülüyor> İçimdeki kötü sözler yani birine karşı olan." Maske." Çıkarıldığında rahatlatan bir şey, çorap." Çorap da çok rahatlatıyor." <gülüyor> Çıkarıldığında rahatlatan bir şey söyler misin?" <gülüyor> Bilmiyorum." <gülüyor> Uyurken küpe mesela." <gülüyor> Bağsız söylerim başka bir şey var mı? Çıkardığında rahatlatan <gülüyor> bir şey söyler <gülüyor> misin? bunu ya. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Oo sese bak çocuğun. Çıkarınca rahatlatan bir şey. Ayakkabı. Şimdi ayakkabı günlük ayak yorgunluğu yürüyoruz bütün gün. Ayak telliyor biraz. Çıktığında kokusuyla <gülüyor> beraber benim abi yine Çünkü çıkardığında çok rahatlıyorum. Mesela hastanede falan. İğnelerine ben batıyor. Iğne... batıyor. Ayağıma, e, arka tarafıma, her yerine. Edrarım. Çişim yani. Alışveriş veya kıyımcım. <gülüyor> çıkardığınızda. Nasıl çıkardığınızda? Çıkardığınızda mesela gözlük, küpe, bunun gibi. Hayır, rahatsız eden. Ya şu her şu çiş muhabbetini gördüğümde Caddebos'tan sahilde yanımda Altında eteği varken Şöyle garip bir pozisyonda yere oturup işeyen Arkadaşım aklıma geliyor Arkadaşım yani işte tanıştığım insan değilim Ya ben bir kadının O şekilde işleyebildiğini 32 yıllık hayatımda Bak o gün şahit oldum Bir daha da görmedim Sabahın altısında dedeler babalar Çıkmış böyle spor yapıyorlar İşecek hiçbir yer yok Oturduğu yere işedi oğlum bir saniye çok çiçim geldi dedi böyle. Arka sağ bacağını arkaya uzattı. Öndekini de kırdı böyle. Flaş gibi amına koyayım. İşte lan. Böyle altından çıktı. Kalk dedim amına korum böyle dünyanın ızdırabını sikeyim. Ne iğrenmiştim ya. <gülüyor> Hardan yalan değil yani birebir yaşadım. Bir dakika şunları da çok merak ediyorum. Ya da bunları sonra mı izlesek? Sa Aa saat 9'a gelmiş. Korku oyununa mı geçsek ya? Ha dur Burçay ne yazmış? 20.39'da 15 dakikaya.